2009 yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Tunceli'nin en iyi devlet okullarından birine atandım. Göreğe başladığımda ilk olarak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri dersine olan bakış açılarını öğrenmeye çalıştım. O dönem seçmeli olan ve karne notu olmayan bilişim teknolojileri dersinin çok önemsenmediğini, Ayrıca öğretmenlerin derslerde teknolojiyi aktif olarak kullanmadıklarını gözlemledim. Öğrencilerim ise bilişim dersini oyun oynama saati olarak görüyorlardı. Meslektaşlarımla yaptığım konuşmalarda bu problemin genel bir problem olduğunu, herkesin aynı dertten muzdarip olduğunu öğrendim. Okulda bilişim teknolojileri laboratuvarı sadece bilişim ders saatlerinde kullanılıyordu. Benim için bilişim teknolojileri bir amaç değil bir araçtı ve disiplinler arası yaklaşıma göre tüm derslerde bilişim teknolojilerinin aktif olarak kullanılması gerekiyordu. Öğretmenlerde, velilerde ve öğrencilerdeki bu algıyı kırabilmek ve bilişim teknolojilerinin önemini anlatabilmek için çalışmalara başladım. İlk olarak ana sınıfı öğrencilerinin ince motor kas hareketlerini geliştirebilmek için, program yükleyip ana sınıfı öğrencilerinin laboratuvara gelmesini sağladık. Çocuklar oyun yoluyla öğrenme ile hem daha zevk alarak öğrendiler, hem de klavye ve fareyi kullanarak parmak kaslarını geliştirdiler. Okuldaki tüm öğrencilerin mesleki bilgi sistemini kullanmasını sağlayarak, öğrencilerin meslekleri tanımalarını ve sistemde bulunan anketler ile mesleki eğilimlerini öğrenmelerini sağladık. Bilgisayarlara Dynet dil öğretim programını yükleyerek çocukların etkileşimli bir şekilde yabancı dil öğrenmesini sağlamaya çalıştık. Öğrenciler arasında bulunan tatlı rekabetten de faydalanarak MEB Vitamin portalı üzerinden öğrencilerin boş zamanlarında etkileşimli bir şekilde ders çalışmalarını sağlamaya çalıştık. Bilişim Teknolojileri dersinde çocukların gündelik hayatta gördükleri el ilanları, broşürler, proje ödevlerinin afişlerini beraber yapmaya çalıştık. Öğretmenlerin seçtikleri özel soruları tarayıcı ile taratıp öğretmenlerin sınıf bilgisayarlarına kaydettik. ettik. Öğretmenler bir ders saatinde daha farklı soru tipinde daha fazla soru çözme imkanı buldular. Okul aile birliği toplantılarında velilere, öğrencilerin okulda bilgisayarları hangi amaçlarla kullandığını ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık. Yaptığımız bu çalışmalar ile öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin bilişim teknolojilerine olan bakış açıları değişmeye başladı. Artık okulda bilişim laboratuvarı tam zamanlı olarak kullanılmaya başlandı. Herkes bilişim araçlarını hedefe ulaşmada olmazsa olmaz bir araç olarak görmeye başladı.